Öğretmen sınıftan gelince çocuk arkasına dönüyor. Ve öğretmen bunu saygısızlık olarak algılıyor. Hayır bu bir saygısızlık değildir. Bu bir imdat çağrısıdır. Beni gör. Beni gör. Öğretmenleri bu konuda nasıl bilinçlendirebiliriz? Ya da e, yeterli bir bilinçlendirme platformu var mıdır? Onu sormak istiyorum. Şimdi çocuklarda çok anormal bir hmm, davranış görüldüğünde bu anormal inkişaf veya birden parlayan bir yıldız gibi hareketler olursa anında afişe edilmeli. Yani lanse edilmeli. İşte bakın arkadaşınız beni gördüğünde sınıfta veya koridorda toparlandı, teşekkür ederim. Ama dediğiniz gibi arkasını dönerse veya yaramaz hareketler yaparsa, sınıf içinde ya da toplumda rezil etmek yerine bir avcı gibi öğrendiğimizin kalbine, zihnine, yüreğine, beynine güzel tohumlar ekme fırsatı gelmiştir. Bir davranış bozukluğu gösteriyor olabilir, bir tepkili olabilir, kaşlarını çatmış olabilir, öfkeli bakıyor olabilir. O zaman da onu birebir yakalamak lazım. Yani işte öğretim kıymetli öğrencim, ben bugün seni biraz asık suratlı gördüm veya bana biraz tavırlı gördüm. Acaba benim bir sana karşı bir kusurum mu oldu, bir yanlış davranışım mı oldu? Sonuçta 60 kişiyi yönetmeye çalışıyorum. Belki e, bir sınıfa kızarken sana baktım, gözlerimi dikerek aslında tüm sınıfa bakıyorum ama öyle mi etkilendi? Ne oldu? Bana düşen nedir? Ya sonuçta ben de bir e, öğretmenim, bir insanım. Hata yapabilirim. O da der ki öğretmenim beni hiç görmüyorsunuz, hiç selam vermiyorsunuz. Beş gündür günaydın diyorum hiç. Kendi halinizin. O da der ki ya benim de biraz aile bir sorum, sıkıntılarım vardı. Biraz dalgındım. Hakkını helal et diyebilmeli ya bu öğrenci. Sonuçta evlatlarımız. Kesinlikle. Yani öğretmen aynı zamanda e, biz veliler okulda olmadığımızda bizim gören gözümüz işiten kulağımız biz ona güvenmişiz. 80 milyon onun maaşını veriyor. Onun için çalışıyor, vergi ödüyor. Her aldığımız üründe vergi ödüyoruz. Neden? Evet. Bunun birçoğu millete gidiyor. gidiyor. E o zaman madem geleceği birlikte Cumhuriyet Bayramını yaşadığımız şu günlerde geleceği birlikte inşa ediyoruz ve sen benim temsilcimsin, vekilimsin. E bu da bir senin evladın. Kesinlikle. Kesinlikle. Öğretmenlerde bence pedagoji eğitiminin yanı sıra iletişim becerileriyle ilgili de ders verilmeli. E, Milli Eğitim Bakanımız yeni e, yollar arayışında ve e, yeni bir sürü e, vizyon katacak bir sürü temeller atmak istiyor. Ben buradan çağrı olarak söylemek istiyorum. Lütfen öğretmenlere iletişim becerileriyle ilgili e, bir e, eğitim verilmesi. Çünkü İletişim kuramayan kişiler maalesef yitik çocuklar e, kayıp gelecekler yapıyor. Yani belki kaç tane öğretmen yüzünden Einstein'larımız gitmiştir. Belki kaç tane öğretmen yüzünden Tesla'larımız gitmiştir. Yani artık kayıp olarak bakmayalım. Ve öğretmen, yani öğretmen dediğimiz şey avukatını da yetiştiriyor, başbakanı da yetiştiriyor, doktorunu da yetiştiriyor. Herkesin bir üstündeyken... Biz olabildiğince itibarsızlaştırmaya, işte devamlı eğitim görmesine odaklanıyoruz. Bence burada çok büyük bir kanayan yaradır. 880 bin tane personelin ciddi bir eğitimden geçmesi gerekir. Özellikle e, hala e, eski usul düşünen, çünkü ben öğretmenlerimden çok iyi hatırlıyorum üniversiteye gittiğimde. Sizden öncekiler dedi. İlk cümlesi buydu bir profesörün. Sizden öncekiler integral türev biliyordu. Siz bilmeyerek geldiniz dedi. Direk Direkt okuyamayacağımız algısı uyandı. Ondasını verdi dedim. Ya Yetsin, ve bunu yetersiz hissi evet, verdi. Ve bunu bir profesör yaptı. Şimdi tutup da bir profesörü eğitme düşüncesi gerçekten beni dehşete düşürüyor. Ve son zamanlarda bunun konuşulması da bir veli olarak, bir öğretmen olarak beni dehşete düşüyor, düşürüyor. Ama böyle de bir gerçeklik var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi az önce çok önemli bir konuya siz de temas ettiniz. Yani öncelikle milli eğitim personeli, öğretmenler, veliler hatta... Ve üniversite hocaları, psikolojik, pedagogik, sosyolojik ve dediğiniz gibi iletişim becerileri, dersleri, eğitimleri, seminerleri almalı. Çünkü hemen hemen hiçbir velide, velilik sertifikası ya da direksiyon, ehliyet, yeterlilik, yeterlilik ehliyet, araba sürmek için ehliyet var ama baba olmak için, anne olmak için, birey olmak için ehliyet yok. Maalesef ki öğretmenler olsun, doçentler, profesörler olsun bu psikoloji, pedagoji derslerini işte felsefe dersi gibi görüp, felsefenin de yeri ayrı felsefe, bilimlerin bir nevi atası, matematik gibi biliyorsunuz. Maalesef üvey evlat gibi bakıyorlar. Maalesef. Bu psikolojik, pedagojik derslere sanki böyle hasta ruhların dersleri gibi bakıldığı için hasta ruhlar artıyor. Evet. Şimdi balık baştan güzel kokar. Eğer öğretmenlerimiz, öğretim üyelerimiz, velilerimiz çocuklara nasıl davranılacağını iletişim becerilere, psikolojik, pedagojik ve topluma uygun sosyolojik ve dahi teknolojik eğitimlerden geçerlerse hep birlikte bütün dünya kanatlarımızın altında eğitim, Öğretim kanatlarıyla uçağa gideriz ve ömür boyu da kendi bilgi becerilerimizi ve dahi iletişim becerilerimizi güçlendirmiş oluruz. Evet, eğitimle ilgili e, bence sadece eğitimini almak değil de uygulamak da çok önemli. Burada e, meslektaşlarıma sayın meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum: bildiğinizi ne olursunuz doğru uygulayın. Siz doğru uyguladığınız sürece aynalama tekniğiyle öğrenci doğru uygulayacaktır. Bunu bilin. Siz haya, annelik babalık gibi öğretmenlik de sırtta bir küfedir. Ve bu devamlı hayatınızın her anında taşıdığınız bir yüktür. Bunu yük olarak değil de gerçekten kaldırılması gereken bir şey olarak görün. Hayatınızın tamamına empoze edin. Ve bundan bıkmayın, usanmayın. Bıktınız veya usandıysanız... Bununla ilgili yardım alabilirsiniz gerçekten devlet bunu çok büyük destekçisiz şu anda eğitime hep birlikte kalkındırabiliriz ben sayın bakanımızın yanındayım üstüme düşen görev neyse onu da yapmaya hazırım çünkü kurtarıcı beklemeyecek kadar güçlüyüm bunu söylemek istiyorum kimse gelip beni kurtaramaz ben kurtarılmayı beklemem neyse çözüm ona odaklanırım siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Aslında herkes kendisinin kurtarıcısı olabilir. Bizim eğitim öğretimde de hedeflediğimiz budur. Yani bir öğrenciye balık tutmayı değil, e, balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunun için de dediğiniz gibi aynalama ve uygulama tekniklerinden faydalanmamız gerekiyor. Bunun için de biz de tam yüzde yüz niyet edip gerek öğretmen gerek veli olsun bu yola baş koymamız gerekiyor. Bir bakanımızın, bir valimizin veya bir devlet büyüğümüzün bizi kurtarmasını beklemek yerine biz kendimiz yola çıkalım. Çok acil bir durumda imdat veya yardım isteriz. Kesinlikle. Kaldı ki bunun için birçok eğitim koçları var, öğrenci koçları var, psikolog, pedagoglar var. Ve bunun için yardım etmek için can klinikler, atıyorlar. Klinikler var, klinikler var. Hep beraber yol alalım ki ülke tımarhaneye dönmek yerine e, yani çok güzel bir Gülistan'a, cennete ülkemizi döndürebiliriz. Ve biz öyle bir milletiz ki buradan reyha reyha güzel kokularımızı dünyanın dört bir tarafına eğitim öğretimde elde ettiğimiz yarışmacı da bir millet olduğumuz için aslında Kesinlikle. taşıyabiliriz bunu. Kesinlikle. Bilim olimpiyatlarında olsun master doktora çalışmalarında olsun, icatlarda buluşlarda Nobel ödülü alan uzmanlarımız var, profesörlerimiz var. Damarlarımızdaki asil kan ve milli manevi dinamiklerimizden de beslenmek gerekiyor. Kesin. Biliyorsunuz birçok icadı atalarımız bulmuş. Evet. Gerek matematikte olsun, gerek tıpta olsun. E bizde bu potansiyel var. Allah aşkına değerlendirelim. Kesinlikle. Bir Milli Eğitim Bakanlığı bize gelip, 880 bin diyorsunuz personeli her birine nasıl dokunsun? Televizyonda konuşuyor, izle ve öğren, evet. mektup yaz, mesaj at. Kesinlikle. Ama orada birebir bakanın bizim karşımıza çıkmasını bekleme. Her okul Milli Eğitim Bakanını temsil ediyor. Git müdür beyle Kesinlikle. konuş. O meşgulse müdür yardımcısıyla inisiyatif almamız gerekiyor. Kesinlikle. Daha konuşacak çok şey var sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.